Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu teala ala seyyidil murselin, Muhammed ve ala ve sahbihi ecma'in kıymetli takipçilerimiz. allah Teala meclisimizi mübarek eylesin. Niyetlerimiz hayır üzeredir. Amelin hayırlı olması ne kadar gerekli, daha önemlisi niyettir. Mesele maksattır. Hedeflenen mesele hakkın hakimiyetidir. Ehl-i Sünnet'in izzetidir. Vatanımızın, milletimizin muhafazasıdır. Bu niyetle e, bir e, oturum açtık size. Kıymetli e, Fatih Erbakan, e, Beyefendi kardeşimiz, e, Yeniden Refah Partisi'nin başkanı hanemizi şereflendirdi. allah Teala kendisinden razı olsun, onu muvaffak eylesin. Biz kendisine duacıyız. Evvelce de ne bu bir seçim için gelme manasında anlaşılamaz çünkü... Evvelce iki defa e, dahi e, hanımızı teşrif etti. E, i̇ş işareler yapıldı. E, Onlar da zaten paylaşmıştık e, kamuoyuyla. E, Hocaefendiler 15-20, Hocaefendi de hazır bulundu. Yani ümmetin meseleleri, vatanımızın meseleleri vesaire biz bunlarla zaten e, devamlı e, birlikte olduğumuz e, arkadaşlarla konularımız bunlardan ibaret. E, benim tabii geçmişimi gençler bilmeyebilir. Evvelce de Erbakan hocamız rahmetullahi Allah kabrini nur etsin, derecesini evet. âli eylesin. Mahmud Efendi, Üstadımız Hazretleri, e, Kaddesi Allah'ın ruhu Erbakan hocamızı çok severdi, çok değer verirdi, çok desteklerdi. E, bir ara tabi hocamız ihtilalde e, yasaklandı, 80 darbesinde. Ki ben o zaman da vaazlar ediyordum, kürsülerde sohbetler ediyordum 80'lerde. Sonra, yedi sekiz sene sonra o yasaklık kalktı. O arada tabii rahmetli Özal'a rey verildi, boşa atılmasın diye. Fakat e, merhum e, hocamızın e, yasa kalkınca, usla toplantılar, istişareler yapıldı. E, Mahmut Efendi Üstadımız bana emretti yine, sen dedi bütün her tarafa tebliğ et, ulaştır Erbakan hocamızın yasağı kalktığı için. Artık baraj sorunu falan yani baraj ondu o zaman. İşte baraj var mı yok bizi alakadar etmez. Biz hakkın yanındayız dedi. 13'ün bir kişi de olsak, iki kişi de olsak burada Erbakan hocamızın yolunu doğru buluyoruz dedi. Ve böylece biz o zaman tabii 80'lerden beri aktif olarak yani sonra hanemizde çok toplantılar oluyordu. Erbakan hocamız defaatle geldi. E, hocaları topluyorduk, vekilleri topluyorduk. Mahmut Efendi Hazretlerimiz... E, teşrif ediyordu, hep bil-fiil içinde bulunuyordu bu işlerin, ondan sonra. E, tabii üçlü ittifak kuruldu, i̇şte Muhsin Abi de o zaman Allah rahmet etsin, kabrini vurursun MHP'deydi, onlar da beraber yine bizim hanemizde e, toplantılar oldu, Rahmeti i Türkeş de gelmiştiler. Hep bu, bu olayların 80'den beri, yani ben 15-16 yaşlarımdan beri e, bu meclislerde bulundum. Daha tabi detaylara girmenin bir lüzumu yok. Mesele neydi? Mesele e, hakkın hakimiyeti e, ve e, Allah Teala'nın dininin e, hükümlerinin icrası hususunda efendim kim e, Müslümanlara yardım eder, kim Müslümanlara faydalı olur, bunların intikhab edilmesi hususları idi. E, epey de muvafakatler hasıl oldu. Şimdi bugünlere geldik. Bugünlerde de tabii mümleketin durumları ortada. Gençlerimizin durumu ortada. Ee, Fatih Bey'in e, tabii yaşı elhamdülillah bayağı genç Allah. Gençliğine bağışlasın, sahati afetini bağışlasın. Önünde inşallah çok vatanımıza, dinimize çok hayli hizmetler göreceğine inanıyoruz. Kendisine dua ediyoruz. Babasının yolda gidiyor. Tabii bir milli görüş ve adil düzen e, mefkuresi var. Maalesef tabii Saadet Partisi bunu mahvetti. Yani bu ne adil düzenin içinde boşalttı, milli görüşün içinde boşalttı. Ben onlara milsiz görüştüyorum yani onların tarafına. Ama e, Fatih Bey kardeşimiz elhamdülillah vakti vaktinde çıkışlar yaptı elhamdülillah. E, bu hizmetin başına geçti ve babasının yolunu yürütmek üzere e, adil düzenden maksat nedir? Milli görüş neden bahsediyor? Tabi burada milliyetçilik de vardır, devletçilik de vardır. Yani şimdi... E, görüyorsunuz Saadet'in e, yaptığı işleri, birleştikleri kimselerin e, kendileri de bunun içinde i̇şte efendim ana dilde eğitiminden, Efendime eyalet sisteminden vesaireden vesaireden. Yani her türlü vatanımıza, milletimize, devletimizin bütünlüğüne zarar verecek e, şeyler konuşuluyor. Mitinglerde, Vanlarda, şurada her yerde vaatlerde bulunuluyor. FETÖ'nün, işte KHK'ların geri döndürüleceğinden... Ondan sonra efendim onların affedileceğinden yok FKK'yla yumuşak geçinmek lazımlığından, ihayet sihayet el lüzum varlığından yani neler neler neler yani başka bir memlekette bunları tasavvur etmek mümkün değil. Hemen Cumhuriyet Savcıları dava açıp bunların adayını şu sunu bu sunu toplayıp içeri alması lazım. Yapılan vaatler ve beyan, beyanları ve beyannamelere baktığınızda vatana hıyanet suçu var yani. Ama maalesef ben şaşırıyorum tabii bu devletin işlerine. Bütün dış güçler burada ortada. Böyle bir ortamda Saadet Partisi maalesef e, milli görüşe de hıyanet etmiştir. Adil düzen fikrine de hıyanet etmiştir. Erbakan hocamızın da yakından uzaktan hiçbir yani maneviyatını bir izar etmiştir, muzdarip etmiştir. Biz buna e, kanaat getiriyoruz yani. Bu kadar sene bu işin içindeyim ben de 40 senedir, 45 senedir bu işte az çok bir vazife yaptım, hizmet yaptım ama... Allah için yaptık, bizim bir maddi beklentimiz olmadı, derdimiz olmadı, bir şey olmadı. Şimdi onun için e, bu hususta e, Fatih Bey'in ehl sünnet hassasiyetleri, i̇mam eli sünnet dışı ders okutmaya kalkışan e, hocalara fırsat vermeyeceği hususunda beyanları, işte 6200 neymiş, 84000 neymiş, tam bilmiyorum, o kanunlar, işte kadının beyan esas kanunlarına karşı çıkmaları, LGBT'e karşı çıkmaları, ve bu ittifaka girerken de bunun şart koşmaları vesaire vesaire Siz benden daha fazla tabi siyaseti takip ediyorsunuz. Bütün bunlardan dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Kendisini tebrik ediyoruz. Ve bu yolda tabi devam, şabat istikametle muvaffakiyetler Cenab-ı Mevla'dan kendisine niyaz ediyoruz. Bundan sonrasını kendisi beyan etsin. Tabi önümüzdeki süreçle ilgili onun görüşleri o Ben şu anda aktif bir Siyasi konuşma yapacak bir halim yok. Bu da benden beklenemez. Ama e, bu meramımı anlattığımı düşünüyorum. Bundan sonrası kendisine ait Allahü Teala e, bu yolda e, dinimize, kutsallarımıza, vatanımıza, hizmet noktasında kendisini muvaffak eylesin. Cumhur İttifakı'nı muvaffak eylesin. E, Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımızı muvaffak eylesin. E, hepsini muhafaza eylesin, muvaffak eylesin ve kazanmalarını nasip eylesin. Amin. Buyurun abi, efendim, abi. kıymetli çok başkanım. Teşekkür ederim hocam ağzınıza Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Tabii fırsat verdiniz. Bunun için de teşekkür ediyoruz. Ev sahipliğiniz için de biraz evvel açıkladığınız güzel görüşleriniz için de çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Biz teşekkür ediyoruz. Tabii bütün cemaatide izleyicilerimizi de hürmetle muhabbetle selamlıyorum. cenab Allah inşallah hayırlı sonuçlara vesile kılsın bu sohbetimizi. Allah sizlerden amin, razı olsun. Amin. dediğim gibi fırsat verdiniz, vesile amin. oldunuz. Tabii biz yeniden refah partisi olarak yola çıkarken merhum Erbakan hocamızın, Allah rahmet eylesin, amin. milli görüş çizgisinde bir siyaset yapacağımızı ifade ettik. Çünkü milli görüş demek, hakkı üstünü tutmak demektir. Hakkın hakimiyeti için batıla karşı mücadele etmek demektir. Ve Dolayısıyla milli görüşün modası kıyamete kadar geçmeyecek. Haşa, hakkın modası geçmeyeceğine göre, milli görüşünde modası geçmeyecek ve milli görüş bin sene önce de, beş bin sene önce de vardı. Bugün de var, kıyamete kadar da var olacak. Hakkın hakim olması mücadelesi Zaten rahmetler bakan hocamız bunu bir ibadet olarak ifade ediyordu. Biz bunları oy versinler diye değil, Allah rızası için yapıyoruz diyordu. Siyaset değil, ibadet yapıyoruz diyordu. Allah inşallah bizi de layık etsin. Amin. Ve tabi milli görüşün en önemli sancağı, önce ahlak ve maneviyat sancağı. Milli ve manevi değerlere bağlı bir toplum olması, milli manevi değerlere bağlı bir neslin yetişmesi, en önemli umdesi. Hatta Allah gani, gani rahmet etsin. Erbakan hocamız, ki ahlak maneviyat olmazsa, ahiret bilinci olmazsa 85 milyon nüfus var. 85 milyonun başına 85 milyon tane jandarma dikmeniz lazım. Ne kadar kanun yapsanız, ne kadar düzenleme yapsanız gene de bunu insan olur. Bunun arka kapısını bulur. E 85 milyon jandarmayı diktin. E peki ahlak, maneviyat onlarda da yoksa o jandarmayı da kontrol edecek bir 85 milyon daha koyacaksın. Dolayısıyla bunun sonu gelmez. Öyleyse biz kalplere bir jandarma koymamız lazım. Bu da ahlakla, maneviyatla, İslami bir şuurla, ahiret, bilinciyle, Allah korkusuyla ancak olabilir diye hep ifade etmiştir. Hatta hep güzel bir örneği vardı. Dünyanın en mükemmel cerrahını yetiştirirsin, dünyanın ödüllerini alır ama gider para için adam keser. Eğer ahlak maneviyat yoksa, Allah korkusu yoksa ki bunun örneklerini haberlerde görüyoruz. Çalıştığı hastane kar etsin diye, kendisi para kazanayım diye gerek olmadığı halde ameliyat yapıyor adam. Yine diyordu ki, dünyanın en mükemmel bilgisayar mühendisini yetiştirilsin. Dünyada bir numara olur. Ama ahlak, maneviyat, Allah korkusu olmazsa gider bu ilmiyle internet üzerinden banka hesaplarını hackleyip kendi hesabına para aktarır. E dolayısıyla ahlak, maneviyat olmadan, inanç olmadan, Allah korkusu olmadan verilen ilmin faydası yok. Tam tersine zararı var. Bu bayrakla, bu sancakla Erbakan hocamız yola çıktı. Ve yaşanan olaylarda onun haklılığını defalarca ortaya koydu. Şimdi biz de tabii buna çok büyük bir önem vererek en önemli umdelerimizden olarak yeniden refah varsı olarak yola çıktık. Tabii ki yönetimde adaletin tesis edilmesi, paylaşımda adaletin tesis edilmesi, adil bir ekonomik sistemin hakim olması, faizsiz bir ekonomik sistemin hakim olması, dış politikada İslam Birliği için çaba harcanması... Türkiye'nin öncülüğünde İslam birinin tesis edilmesi, sadece Türkiye'de değil, ecdadımızın yaptığı gibi bütün dünyada adil bir müzamın kurulması için dış politikada mücadele edilmesi en önemli prensiplerimizden. Böyle bir yolda, milli görüş çizgisinde yürürken, tabi seçimler öncesinde önemli kritik bir noktaya geldik. Ve burada yeniden Vefat Partimizin tavrı, kararı seçimlerin sonucunu etkileyecek bir noktadaydı. Çünkü yeniden Refah Partimiz teşkilatlarıyla, üye sayısıyla ve milletimizin teveccühüyle, desteğiyle gerçekten de bir kilit parti haline gelmişti. Burada tabi hocamız daha da iyi bilir. Bir mecelle kaidesine uyduk ve dedik ki bir fayda elde etmezden önce öncelikli olarak bir mazarrattan kurtulmak daha evladır. Bu mazarrattan kastımız da tabi yedili masa olarak ifade ettiğimiz hocamızın da biraz önce değindiği. Yedili Masa'nın Türkiye'de iktidar olmasına engel olmak, Yedili Masa'nın iktidar olmasına vesile olmaktan kaçınmak adına Cumhur İttifakı'nda yer alma kararını aldık. İnşallah Allah ülkemize, milletimize, devletimize, devletimize hayırlı eylesin. Amin. Tabii maalesef üzülerek ifade ediyoruz. Bir defa ahlaki ve manevi açıdan, inancımız Amin. açısından çok sıkıntılı bir noktada var. LGBT ile olan ilişkileri, LGBT ile ilgili açıklamaların, DYBT ile ilgili tutumları maalesef ve tabii inancımızla, temel değerlerimizle, tarihimizle bağdaşmayan hedefleri, söylemleri, açıklamaları bunların ayrıntısına girmiyorum. Ve Türkiye'nin Allah vermesin yeniden 28 Şubat'ın karanlıklarına dönmesi tehlikesi, inanç özgürlüğü alanındaki kazanımlarımızın kaybedilmesi tehlikesi, endişesi bu istifaka girmemizde önemli bir rol oynadı. Çünkü işte en son mecliste başörtüsüyle ilgili anayasal bir güvence getirmek istediği iktidar kanadı Yedili Masa'nın meclisteki temsilcileri dediler ki bize gelmeyin HDP İYİ Parti, CHP biz bunu kabul etmeyiz. Peki neden kabul etmiyorsunuz derdiğinde e, bu layıklığa aykırı bir düzenleme diyor. E şimdi size alın buyurun 28 Şubat'ın aynısı bir gün <Gülüyor> Yani layıklığa aykırı falan değil. Açık olan açık gidecek. Kapalı olan kapalı gidecek. Kimse kapalı olana Başörtüsünden dolayı müdahale etmeyecek, bir şey demeyecek. Açık olanlar da zorla örtülecek demiyoruz ki. Kapalı olanlara karışmayın diyoruz. Laikliğe aykırıdır biz bunu kabul edemeyiz diyor. Elbise 28 Şubat'tan bir arpa boyu olamamışsınız. Bunun yanında tabii biraz önce hocamızın da değindiği gibi Türkiye'nin birliği ve bütünlüğüyle ilgili endişelerimiz, yedili masanın iktidar olması halinde. Bir defa zaten bir yapıya PKK destek oluyorsa açıkça, Fethullah Gülen örgütü destek oluyorsa, LGBT lobileri destek oluyorsa bu yapıdan ülkemize, milletimize bir hayır gelmesi zaten mümkün olmaz. Bu kanaate vardır. Açıktan PKK yöneticileri isim vererek hem Sayın Kılıçdaroğlu'na hem de Millet İttifakı'na iktidar olması gerektiğini, destek olunması gerektiğini, kendilerini de desteklediğini açık açık ifade ediyorlar. İnternette bunun videoları çok sayıda var. FETullah Gülen örgütünün önde gelen Avrupa'da, Amerika'da filar etmiş olan yöneticileri her gün video çekiyorlar. Her gün açıklamalar yapıyorlar. Yedili masanın iktidar olması için ve diğer destekçilerde dediğim gibi dış güçler, LGBT lobileri ve bunların destek olduğu bir yapıdan dediğim gibi ülkemize, milletimize bir hayır gelmesi mümkün değil. İşte biraz önce hocamız da ifade etti. Özerklik, eyalet sistemi, yerinden yönetim adı altında Allah vermesin. Doğu'nun, Güneydoğu'nun Türkiye'den kopartılmasın. Şimdi bu Kürt kardeşimizin de faydasına olan bir iş değil. Çünkü rahmetli Bakan Hocamız derdi ki Türkle Kürt'ü ayırırsan ortada ne Türk kalır ne Kürt kalır. E Türkle Kürt bir olursa karşısında ne Amerika durabilir ne İsrail durabilir." derdi. Allah rahmet eylesin. Rahmetullahi. Burada maksat Büyük İsrail projesinin etlerine yağ sürmek. Yani evet. orayı bölmek, koparmak isteyen Kürt kardeşimizin selameti için bunu istemiyorum. Kürt kardeşimizin refahı için, hürriyeti için, huzuru için değil, İran'dan, Suriye'den, Irak'tan, Türkiye'den bu bölgeleri kopartıp sonra da topluca Büyük İsrail'e yem yapmak, Büyük İsrail'e vilayet yapmak. Allah muhafaza buyursun. E şimdi yedili masa açıkça bunları ifade ediyor. Yani HDP'nin 11 maddelik tutum belgesini diyor, kabul ettik diyor, 11 maddelik tutum belgesinin içerisinde bu da var daha fazla demokrasi ve özgürlük için yerinden yönetim, yerelden yönetim yani özellik, yani arkasından da uydurma bir referandumla oranın bizden kopartılması, bölünmesi. Tabi bu felaketleri gördüğümüz için sorumlulukla hareket ettik ve böyle bir karar aldık. Cumhur İttifakı'nda yer alarak en azından bu mazaratın defedilmesi, bu felaketlerden korunulması için bir duruş sergiledik. Tabi bu nedenle Cumhurbaşkanlığı seçiminde milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımıza destek olacak. Yedili Masa'nın iktidarına mani olmak ve kez korunmak için. Şu Ancak tabii biz de bütün seçim bölgelerinde kendi adaylarımızla, kendi ambilemimizle seçimlere giriyoruz. Ve inşallah milletvekilliği seçiminde de tabii yeniden Refah Parti'mizin güçlü bir şekilde çıkmasını ve mecliste güçlü bir grupla temsil edilmesini arzu ediyoruz. Bu noktada oylarınızı yeniden Refah Partisi logosuna vermeniz halinde bizim adaylarımızın seçilmesi, Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Cumhurbaşkanımıza vermeniz halinde Cumhurbaşkanımızın seçilmesi mümkün olacak. Ve hem Yedili Masa'nın felaketlerinden korunmak hem de milli görüşün yeniden Refah Partimizin yeniden mecliste olması mümkün olacak. Tabii mecliste ne yapacağız? Mecliste yapacaklarımız bugüne kadar... Dört senedir, beş senedir ifade ettiklerimiz, partimizi kurduğumuz günden beri bir defa ailenin korunması bizim en önemli gündemlerimizden. Çünkü rahmetli Bakan Hoca batı için derdi ki bunların içi çürümüşlerdi, içi İçi çürümüş yani ahlaki olarak, manevi olarak çökmüş. Bunun en önemli sebebi de aile yapısının çökmesi. Çünkü aile diye bir şey kalmamış. Aile yıkıldığı zaman, yuva yıkıldığı zaman yeni nesiller sağlıklı bir şekilde yetişemiyor. Ahlaki manevi hassasiyetleri yerinde olmuyor. Allah vermesin. Yanlış yollara sapıyor. Zararlı alışkanlıklar ediniyor. Bu nedenle ailenin korunması aslında bir beka meselesi. Tabi ailenin korunması için de özellikle bu batıdan ithal kaş yapayım derken göz çıkaran adeta. Yani kadını koruyacağım diye yuvayı yıkan yasaların ıslah edilmesi lazım. İşte hocamızın da ifade ettiği 6284 bunlardan bir tanesi. Yani kadını koruyacağım adı altında aslında kadını da perişan ediyor, çocukları da perişan ediyor, babayı da perişan ediyor, aile parçalanıyor. Daha çok kadına şiddete sebep oluyor. Çünkü bir beyanla evden 6 ay uzaklaştırılan bir baba daha çok cinnet geçiriyor, daha çok öfkeleniyor. Arası düzelecekse de daha çok bozuluyor. Gelip bu sefer karısına daha çok kötülük yapıyor. Batıdan ithal. Bakı'dan İsviçre'den almış, İsviçre'deki orijinal kanunda bir delil gerekiyor. Yani önce uzaklaştırma kararına hakim veriyor ama diyor ki bir hafta veya 15 gün içinde bana bir delil getireceksin bu şiddetin olduğuna dair. Yani biz almışız, yarım yamalak almışız. Bizde delil de yok. Sadece beyanla evden uzaklaştırıyorsunuz ve yuva yapıyorsunuz. Bunların ıslah edilmesi son derece önemli. İnşallah yeniden refah partimizin mecliste olması bunların düzeltilmesine vesile olacak bir gelişme olacaktır. Tabi, milli eğitim müfredatının milli ve manevi değerlerimize uygun hale getirilmesi çok önemli. Yani ahiret bilinci olan, ahiret öncelikli, Allah korkusu olan, nefse esaret değil, nefis terbiyesine esas alan, kuvveti değil, hakkı üstün tutan bir neslin yetiştirilmesi. Rahmetli Erbakan hocamız, verdik PKK'dan şikayet ediyorsunuz. E, milli eğitim kitaplarında evrim teorisi anlatıyorsunuz. Ondan sonra PKK'dan şikayet ediyor. PKK'nın zaten ideolojisi evrim teorisi. İnançsız evrim teorisine inanan, ateist Allah vermesin bir nesil yetiştirirsen PKK'nın da işine yarar, HDP'nin de işine yarar. Onun için bu eğitimin mutlaka ıslah edilmesi son derece önemli. Tabii bunun yanında İmam Hatip okullarımız da aslında göz olan okullar ama taşıdığı manayla uyumlu hale getirilmesi lazım. İmam Hatip'ten mezun olan bir kimsenin Allah vermesin, deist olması, namaz kılmaması, gerçekten de hayretle izliyoruz, görüyoruz, üzülüyoruz. Bu İmam ismiyle uyumlu ve taşıdığı manayla uyumlu hale getirilmesi için mecliste mücadele edeceğiz inşallah. Şabi bunların yanında ailenin korunmasının Nesillerin korunmasının bir diğer şartı da medyanın ahlakı ifsad eden yayınlarının ıslah edilmesi. Çünkü çocuklar bugün medyada ve sosyal medyada annesiyle babasıyla olduğu zamandan çok daha fazla zaman geçiriyor. E medyada maalesef halka açık, paralı ve ücretli olmayan, şifreli olmayan kanallarda bile yayınlanan dizilerin senaryolarını görüyorsun. Kim kimin annesi, kim kimin babası, kim kimin çocuğu belli değil. Yani şimdi sadece müsteçenlik olması şart değil. Bu senaryoyla yeni nesillere, 10 yaşında, 12 yaşında, 15 yaşında çocuğa maalesef ifsad ediyor. En azından böyle bir yaşamı normalleştiriyor, tepkisizleştiriyor. Ve bunlar gündüz saatinde, herkese açık saatte, herkese açık kanallarda yayınlanıyor. Bunlar da ifsad edilmeden nesilleri korumamız mümkün olmaz. Bu noktada inşallah hassasiyet göstereceğiz. Ve tabi her zaman yine söylediğimiz, tuz kokarsa yapacağınız bir şey kalmaz. Yani balık kokar kokmasın diye tuzluyoruz. Ama tuz kokarsa bu sefer yapacağınız hiçbir şey kalmaz. Çaresiz kalırsınız. Neyi kastediyorum? İlahiyat fakültelerindeki ehli sünnete aykırı, ehli sünnet itikadına aykırı sapkın akımların maalesef yaygınlaşması ve ilahiyat fakültesi Allah vermesin o hale gelirse ondan sonra bütün bir toplumun bütün bir neslin elden gitmesine vesile olur. Dolayısıyla ilahiyat fakültelerinde de bu akımların engellenmesi, ehli sünnet itikadına sahip çıkılması bu da yeniden Refah Partisi olarak çok seferler dile getirdiğimiz ve inşallah 14 Mayıs'tan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de takipçisi olacağımız önemli bir konu. Şu Tabii Önce ahlak ve maneviyat dedik ve tabii milli görüşün şöyle bir özelliği var. Makam için, rakam için, ihale için, koltuk için yapılan bir siyaset değil. En başında da söylediğim gibi ibadet olarak yapılan bir siyaset. Bu nedenle de kul hakkından ateşten kaçar gibi kul hakkı yemekten kaçan bir siyaset. Bunun örnekleri var. Geçmişimizde milli görüş tarihinde. Rüşvet alan da veren de melundur anlayışına sahip, uğruna sahip bir siyaset anlayışı, milli görüş. Bu noktada da tabii yapılan yanlışlara dur demek mecliste güçlü bir şekilde yeniden Refah Partimizin bulunmasıyla inşallah mümkün olacak. Bir örnek bununla ilgili hep konuşmalarımda da veriyorum. 94 yılında Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde Refah Partimizin belediye başkanı şimdi rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Amin. 94'te Kayapınar'dan belediye başkanı oldu Refah Partisi'nden. Kayapınar Diyarbakır'ın bir merkez ilçesi. 300-400 bin nüfusu var. 5 sene burada belediye başkanlığı yaptı. Yeni gelişen bir bölge. İmar rankının çok yüksek olduğu bir bölge. 5 sene belediye başkanlığı yaptıktan sonra 99'da belediyeyi kaybettik, seçimi kaybettik. Belediye başkanlığından bu adımız ayrıldı. 2 gün 3 gün sonra bir de baktılar ki bıraktığı yerden kaldığı yerden tekrardan seyyar satıcılık yapmaya devam ediyor. Daha önce belediye başkanı olmadan önce seyyar satıcılık yapan bir abimiz, 5 sene belediye başkanlığı yapıp bıraktıktan sonra yine kaldığı yerden seyyar satıcılık yapmaya devam ediyor. Yani bunun manası 5 sene boyunca yetimin, dolun, devletin, belediyenin, milletin bir kuruşuna göz dikmemiş, kendi cebine çalışmamış, kul yemekten ateşten kaçar gibi kaçmış biraz önce söylediğim. Bunun gibi örnekler milli görüş tarihinde çok var. Tabi bu hassasiyetin hem merkezi yönetimde hem yerel yönetimlerde hakim kılınması için de inşallah mücadele edeceğiz. İnşallah. Ve tabi adaletin her alanda tesis edilmesi yani torpil, adam kayırma, adamcılık bunların ortadan kalkması ve bunun yerine ehliyet, liyakat ve adaletin hakim olması takip edeceğimiz en önemli konulardan. İnşallah bu bu hayırlara vesile oluruz. 14 Mayıs'ta milletimizin teveccühüyle mecliste güçlü bir grupla temsil edilme imkanı elde ederiz. Ve bu söylediğimiz hayırlara inşallah vesile oluruz. Tabi meclis dışında dahi biz pek çok hayırlara vesile olduk elhamdülillah. Örneğin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması konusunda ciddi bir mücadele yaptık yeniden refah Partisi olarak. Ayasofya'nın yeniden canlı olarak açılması konusunda. LGBT'ye karşı uyanık olunması konusunda. Çok önemli katkılarımız oldu ve çok büyük hayırlara vesile olduk. Meclis dışında dahi bu hayırlara vesile olduysak inşallah mecliste güçlü bir şekilde temsil edildiğimizde çok daha büyük hayırlara vesile olacağımıza inanıyorum. İnşallah Cenab-ı Allah 14 Mayıs seçimlerinde ülkemiz, milletimiz, devletimiz için, İslam alemi için hayırlı eylesin. Yeniden Refah Partimizin, Cumhur İttifakı'nın, Sayın Cumhurbaşkanımızın, İnşallah muvaffakiyetiyle tamamlanmasını nasip eylesin. Amin, amin İnşallah milli görüşün 21 sene aradan sonra da yeniden mecliste olup bu söylediğimiz hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah nasip eylesin. Ee, Tabi tekrardan kıymetli hocamıza ev sahipliğinden dolayı bu fırsatı verdiğinden dolayı teşekkürler ediyorum. İnşallah bu sohbetimizin de hayırlara vesile olmasını diliyorum. Allah razı olsun. Amin, Allah'a razı olsun. Çok güzel özetlediniz. allah Teala bu niyetlerinizi başarmaya sizle muvaffak evet. Biz de sonunda Cumhur İttifakı'nın muvaffakiyeti için, muvaffakiyet kelimesi çok önemli. Yani şimdi başarı lafı bunu kapsamıyor. Başarı Türkçe'de şey bir şey ama muva, muvaffakiyet e, nereden geliyor? Tevfik. allah Teala e, kulunun muvaffak eylesin onda bir telaffuzunu doğru yapamıyorlar, tabi Arapça kelimeler olduğu için muvaffak fişinde velen geçiliyor yani muvaffak muvaffakiyet bunun karşılığı nedir Callaullah'ı fi'ali bali Allah Teala kulunun işlerini kendi sevdiği ve razı olduğu şeye uygun düşürmesi onun başarı belki batıl yolda da efendim zafer elde eder Veyahut e, piyangoyu kazanır. Bilmem ne. Haram bir şey de kazanabilir. Yanlış bir yerde de üste çıkabilir. O başarı olur belki ama muvaffak değildir. Çünkü neden? Allah onu razı olduğu işe uygun düşürmemiş işini. Onun için hep muvaffakiyet tabirini kullanıyoruz. allah Teala sevdiği ve razı olduğu şekilde, rızasına uygun şekilde e, kaybını koyalım. Bu kayıtla Cumhur İttifakı'nı, kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'yi, Cumhur İttifakı'nın kazanmasını ve Yeni DNF Partisi'nin başkanı, kıymetli Başkanımız Fatih Erbakan Beyefendi'yi, hepsini sevdiği ve razı olduğu şekilde hayırlara ulaştırsın, muvaffak eylesin ve iki can saadetine, ya vatanımız milletimiz kutsallarımız bütün maddi manevi değerlerimizin muhafazası niyetiyle ve cumhur ittifakının muvaffakiyeti niyetiyle de Fatiha Şerife ne niyetle okunursa o niyet hasıl olur. Onun için hep de ölünün ruhuna okunmaz. Fatiha limakuretle ne niyetle okunursa o niyet içindir bu nasi Zemzem. Muaz Zemzem şürübele Zemzem ne niyetle içinirse o olur. Yasin ne niyetle okunursa o olur. Onun için 41 Yasinler de bir yandan okuyalım. Sadece iki kanatlı ben bu geçen perşembe bazı zikirler söyledim. Bu muvaffakiyetler için maddi manevi iki kanadı da ihmal etmeyelim. Eclisimizin hitamını da e, Cumhur İttifakı'nın ve Fatih Erbakan Beyefendi'nin ve Cumhurbaşkanımızın hasaten e, muvaffakiyetleri niyetiyle buyurun. El Fatiha. Allah'ım salli aleyhissalama Muhammed.